Hazırsan action ile bazı başlasın. Okey. Değil mi? Action. Adı tut. Çok kabak. 15 Mart 2021. Meleğne indi. Ne inir? Action. Action video. Action bir tane video seçmiyor. Zahmet ederim. Action video seçmiyor. Prost'ta bir tane Şolay'ın test video ediyoruz. Okey Meleğne hazırsan. Tamam. Geldim böyle. Ata tut. Baba böyle. Baba buraya bak. Erif bu bak böyle. Okey. Bize bir yumuşar, bir yumuşar. Baba, bir yumuşar. Hadi böyle. Maria, action dene. Action. Action. Maria, kal sen burada. Bizde action. Gel sen kal sen doğru burada. Ne başta? Action. Gel indi Maria mı? Hadi! De. Eskin oldu. Eskin, Eskin. Yoktu dedi bak ah, yavaş yavaş. Meryem git. Aha. Dine. Eskin. Gel. Hey, Eskin. Hey, Eskin. Hey, Meryem, sen Meryem'le gelme Meryem. aleydi. Eskin değil, başlasın. Yavaş yavaş. Hey. <gülüyor> yavaş yavaş. Eskin değil. Yak startı mı? Startı Hayati, tut. Tamam bakalım. Ne? başlasın. Yavaş yavaş. Hayati, tut. Hayati, tut. Kadarı. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ha. Sen de içine tarantyana şimdi bir daha yere Hayır. Tamam Okey, bu gitti. İndi kaldı bir tane senden seçmek. <Sessizlik> <Sessizlik> soh, soh, soh, soh. Taptın, so. kalk. Gel hadi, bir çek. Şey. İndi bir tane yeri seçiyorum. Hadi kal. Ne onu yarıştırmayayım. Askin de <Sessizlik> Güzel, dalga, böyle lazım böyle, okey? Ne <Sessizlik> <Sessizlik> evet. Yok ya şu avucu. Eliza'da bazımda posta saçın. So, okay Bir tane çat kaldı. Posta içtiysen... Aha. Al, tuttum. Al, tuttum. Ben eliyim. Ya. Koptu. Koptu, posta bu. Ceynim bir şu. Şimdi bir tane de... Askin! Askin eliyim. Okey, çocuğum. Böyle. Böyle. Ha? Böyle. Melek, gel Rüysa o sensin. Ben Rüysa o. Sen eskin o da renk düğmesini basır, okey? Ben! O o baştan eskin o da düğmesini basır, dey. Sen, gel bunu basır, dey. Gel, eskin değilsen o başlasın. Ne bileyim aklına? Okey. Okay, action adam. Action. Bu benimsnah. Action adam. Ne gideyim? Aklım. Ne sure. zaman yeni actiona? Action. Action stop. Evet bir de den den den reverse reverse reverse reverse. Ha. Sen seçmedin oku, indi indi seçir bu. Yo seçmiştim. Pasta yandırdım. Yo yandırmadın, söndürdüm ben seçen de. Gerçekten sen seçmedin. Ama ben Red Square'yı da. Değil. Ha. Bakın. Bakın. Şimdi, sonra ama. montajı. Gördüğünüz üzere Ha. Okay. ha. Ama atalım. <gülüyor> "-Ne?" Ana çınanı "-Ne?" Ana. Sana, ne diyor? "-Anay çınanı benim." He, yok. Beymek yok. Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Stol bir <ha>. Ne? Görün materyalımızı ne çıxdı. <gülüyor> <materialımızı ne> <gülüyor> Kızlarımla şunu seçiyorum. Düz açılan pencereyə inşallah işə oldu. Hə. montaj başla. Mənası olsun lazım olan freymi çəkməyib. Ben bas diyen de söndürüyorum. Söndür deyen de basıyorum. Şimdi bir tane kader boyda onu tuttum. Şimdi onarım. Aslında ben bu videonu bu Youtube'da bir tane video oydu. o bakıma çıxdım. Ondan inspiration aldım. Ya yani, həvəslendim. Dumşalarla bir tane böyle eliyim. Mələyin həmişe böyle şeylerden hoşu gəlir. Ancak bir da bir film kimi bir şey elədi. Menecer, menecer size de biraz moral oldu bu. Ben özümü çok moral oldu. Eğer ben özleysem ben aynı fikirdeyse, onda e, üstüne almayacağım size de moral. az galip montaj taraf. Videonun sonunda o videon vereceğim ondan sökterek vereceğim. Baş başa video hazır. Birine birine bak şimdi. Birine birine bak sana. Bak hayır. Yeah. Hey, it's a touch. Will you the sun shine in 217? Cuz we want to <laughs> <laughs> The sun is shining 24 7 Cause when we're together yeah. ne başlasın? Yavaş yavaş